Herkese bugün karşınıza bütün influencer ve Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkaracak bir videoyla geldim. Gerçekten bugünkü araştırmalarımın sonucunda büyük bir şoka uğradım. Çünkü gördüğümüz o pürüzsüz ciltlerin, pürüzsüz vücutların hangi uygulamalarla yapıldığını tam olarak keşfettim. Sizin için tam 5 tane ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması buldum ve bu videoda hep beraber fotoğraf düzenleyeceğiz. Baştan belirtmek istiyorum bu video göz sağlığınıza zararlı olabilir. Çünkü tamamen makyajsız, filtresiz, sivilceli fotoğraflarımı seçeceğim ki ne kadar fark ettiğini görün diye. Sizin için tam 5 tane ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması buldum. Hepsini de telefonuma indirdim bir denedim. Şimdi ekran kaydını başlatacağım. Aynı anda sizlerle fotoğraf düzenli olacağız. Şimdi ilk uygulamamız Snapseed. Snapseed'i çok duyan vardır bence. Ücretsiz bir uygulama dediğim gibi tamamen. Burada hemen bir fotoğraf seçeceğiz. Şuradan fotoğraflarımı giriyorum. iOS videosunda yaşadığımı yaşamak istemiyorum şu anda. Şimdi hemen iCloud'dan fotoğrafı indirsin. Indirdi. Şimdi bu fotoğrafta belli başlı sivilcelerim var. Siz şu an ekranda görüyorsunuz. Öncelikle görünümler kısmında birçok farklı filtre bizleri karşılıyor. Bunlar biraz yapay geliyor bana genelde. Ben bunları kullanmıyorum. Ardından araçlara geçiyorum. Araçlar kısmına geldiğinde gerçekten geniş bir seçenek listesi beni karşılıyor. Şimdi şu ince ayarlardan parlaklığını değiştirebilirsiniz. Mesela şu yukarıdan arttırabilirim ya da kısabilirim gibi. Bunu tıkladığımda kontrastını falan da ayarlayabiliyoruz. Ama benim asıl burada anlatmak istediğim nokta şu. Burada başın duruşu diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu başın duruşunu seçiyorum. Şu anda kafam hafif şöyle duruyor ya fotoğrafta bakın şimdi. Gözlerimin baktığı yer değişiyor ya. Resmen kafamı yukarı kaldırabiliyorum. Aşağı indirebiliyorum ve sağa sola çevirebiliyorum. Tekrar araçlara dönüyorum. Burada iyileştirme var ama ben iyileştirmenin çok iyi çalıştığını düşünmüyorum bu uygulamada. Mesela şuraya tıkladığımda yani bir tık bozuyor benim sivicemi düzeltirken. Aslında oldu şu an ya. İşte uzaklaştırdığımda fotoğrafın ilk halini hatırlıyorsunuz. Bu da sivilcelerimin yok olmuş hali. Bunları kullananlar var. Instagram'da zaten çok fazla zoom in zoom out hani yapıyorsunuz ama bunu fark edecek kadar olacağını düşünmüyorum. Şimdi ilk uygulamamız böyleydi. Şuradan hemen araçlara döndüğümde burada siz de ekranda birçok seçeneği daha görmeye devam ediyorsunuz. Benim burada dikkatimi çok çeken başka bir özellik olmadığı için... Bu uygulamayı geçeceğim ama sizin aklınızda bulunsun. Uygulama tamamen ücretsiz ve gerçekten geniş bir özellik skalasına sahip. İkinci uygulamamız aslında hepimizin birliği Photoshop. Photoshop'un cep telefonlarınızı rahatlıkla kullanabileceğiniz mobil uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Photoshop Express. Şimdi hemen buna giriyorum. Bu arada ben en çok bu uygulamayı beğendim. Şimdi buradan düzenliğe giriyorum hemen. Buradan selfiler, selfilerden de... Benim düzenlediğim hangisiydi, hangisiydi, hangisiydi? 2000 Şimdi burada da gördüğünüz gibi bolca sivilcem var. Ama onlara gelmeden önce görünümde yine böyle efektler yer alıyor. Ve bunların ayarlarını dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi efekt bana biraz demode geldiği için ben çok kullanmıyorum. Ayarlamalara geldim. Ayarlamalardan tekrar ışık, renk, efekt, ayrıntılar gibi kısımları Ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi sivilce düzeltme uygulamasını temelden gelişmişe doğru yapabiliyorsunuz. Bu boyunu ayarlıyor. Şimdi ben çok büyük bir şey yapmayacağım. Şuradaki nokta gitti. Şimdi hemen kaydırıyorum. Şuraya giderelim. Şurada benim var. Bakın boynumdaki benimi şimdi yok edeceğim. Gitti. İşte. Gerçekten şurayı da bir yok edelim. Kendimi tamamen sivilcesiz ve lekesiz bir hale getirip geliyorum hemen. Fotoğrafın son hali bu. Şimdi ilk halini tekrar açacağım size. Son hali bu. Şimdi ilk haline geliyoruz. Bütün yaptığım değişiklikleri geri alıyorum. Bu. Yani şu anda ekranda görüyorsunuz ama gerçekten bence çok güzel. Çünkü ben bazen sivilcem var diye fotoğraf atmadığım oluyor. O tarz durumlarda bence güzel olabilir. Şimdi tekrar fotoğraflardan devam ediyorum. Buradan düzelt kısmını kullandık. Kırp var. Şurada tekrar temalar var. Temalarda da yine çeşitli temalar var. Mesela yaşam olaylarında iyi ki doğduğunu bir şey var. Ve burayı kişiselleştirebiliyorsunuz. Güzel. Buradan da özel kart tarzı şeyler hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde ışık hüzmeleri e, koyabilirsiniz. Metin yazabilirsiniz. Çıkartma ekleyebilirsiniz. Şu şekilde mesela ben kalpli, aşkla, böcekli, çiçekli şeyler ekliyorum. Bu tarz şeylerde ekleyebilirsiniz. Bence Photoshop'un uygulaması gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Üçüncüsü Lightroom. Lightroom zaten App Store'da çok fazla indirilen ve puanı oldukça iyi olan bir uygulama. Yine fotoğraflarıma geldim. Fotoğrafımı yüklüyorum. Ben hemen film rulosundan seçeceğim. Fotoğrafıma geldim. Şimdi ilk önce maskeleme diyor. Bu arada maskelemede siz de burada Nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Mesela kolayca maskeleyin. Fotoğrafınızın herhangi bir bölümünü düzeltin, özneyi seçin vesaire vesaire. Maskelemenin ardından düzeltme var. Düzeltmede yine sanırım aynı şekilde sivilcelerimizi yok edebiliyoruz. Bunu bu arada şöyle, şu an boynuma bunu böyle tek tek uygulasam bence çok iyi olur. Şu an gözümü boynuma taşıdım. Düzeltme kısmını çalıştıramıyorum. Burada düzeltmeyi de bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ama ben gerçekten belirtmem gerekirse mesela şu an ağzımı falan boynuma taşıyorum yani. Şeydeki kullanım daha rahattı. Ee, Photoshop'un kendi uygulamasındaki. Bunda birazcık eğitimlerden geçmek gerekebilir. Onun dışında hazır ayarlar var. Hazır ayarlarda koyu cilt tonu olan insanların Çeşitli fotoğraflarına işe yarayan hazır ayarlar kısmı var. Mesela koyu ciltliler için, onun için orta cilt, açık cilt gibi şeyler var. Bunlar gerçekten ilginçmiş, her uygulamada yok. Bu da oldukça kullanışlı bir uygulama. Bu biraz daha profesyonel bence diğerlerine göre. O yüzden en baştaki bu kurs gibi şeyi incelemeniz sizin için iyi olabilir. Dördüncü uygulamamız Wismol. Ben şimdi üye oldum ama şöyle bir şey yapacağım, siz de yapabilirsiniz. Bir haftalık ücretsiz denemeyi kullanıp sonra aboneliği ayarlardan iptal edebilirsiniz. Böylelikle para ödemiş olmazsınız. Şimdi ben size göstermek için hemen tekrar bir fotoğraf seçiyorum. Şunu seçebiliriz bence. Süper. Düzenliğe tıkladım. Düzenleye tıkladıktan sonra karşımıza popüler sık kullanılan essential gibi filtreler geliyor. Ben tekrar burayı atlıyorum. Soldurma ve yakma. Soldurma ve yakma da buradan... ...ayarı değiştirebiliyor ve fotoğrafı daha soluk hale getirebiliyorsunuz. Mesela ben şu an ruh gibi oldum, bembeyaz oldum. Bunu bir geri alalım, sonrasında bulanıklık, bulanıklık ayarlarını yine aynı şekilde istediğiniz kısmı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Ve bunun ne kadar büyük olacağını ayarlayabiliyorsunuz, metin ekleyebiliyorsunuz, pozlandırma yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde değişik bir şey var mı diye bakıyorum, burada yok. ...temel olanlar, açık olanlar, renk ve efektler olarak da ayrılmış durumda. Hemen şuradan FX kısmına geliyorum. Buradan frame'leri ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli, farklı efektler verebiliyorsunuz. Bunlar bana artık çok demode geliyor dediğim gibi ama... ...şu anda da karar verdim gerçekten. Yani bu video tamamen açık bir video ve... ...Visco'ya bence para vereceğinize... E, Photoshop'un uygulamasını kullanmanız çok daha iyi olur şimdi hemen Pixlr'a giriyorum son uygulamamız da Pixlr Pixlr'da zaten bir fotoğraf düzenliyordum burada kalmış buradan hemen devam edelim şimdi öncelikle çantaya tıklıyorum çantaya tıkladığımda kırpma döndürme gibi seçenekler karşıma çıkıyor buradan hemen bir tanesini deneyelim mesela Shade'i denediğimde gölge veriyor şöyle Buradan yine siz dokunarak ve büyüklüğünü ayarlayarak nereler olacağını seçiyorsunuz. Bunun ardından boya kalemine tıkladığında yine aydınlık, karanlık gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Her ikisini kullanarak da fotoğrafı aydınlık hale getirebilirsiniz. Çok aydınlık oldu. Ben size göstermek için hızlı hızlı yapıyorum. Yine çeşitli renk efektleri karşıma çıkıyor. Bunlar yine overlay. Ay şunu çok kullanırdım eskiden. Bir de son olarak son seçeneğimize tıkladığımızda bu zaten yani bunu nerede kullanacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok ama demek ki kullananlar var ki insanlar hala burada tutuyorlar diyorum. Ve burası da zengin bir içerik. Şimdi videoyu kapatırken sizlere genel bir değerlendirme yapayım ardından da vedalaşalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoda da defalarca söylemiş olduğum gibi evet hepsi çeşitli özelliklere sahip ama bence kesinlikle en iyisi Photoshop'un uygulaması eğer ki indirecekseniz ben onu tavsiye ediyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone de olursanız süper olur. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.